Öncelikle herkese hoş geldin demek istiyorum. Bugün sizlere Crayon'un teknik görselleştirme yazılım çözümü olan Crayon Illustrate'den bahsedeceğim. Hem sunum anlamında hem de uygulama anlamında size bir webinar gerçekleştireceğim bugün. Yavaştan sunumuza başlayalım isterseniz. Kredilastrate nedir? Biraz ee, basit bir şekilde neden kredilastrate ihtiyaç duyarız veya bize faydaları nelerdir gibi e, ön, e, konulara öncelikle de sizlere bir cevap vereceğim. Şimdi bugün te teknik görselleştirme neden önemli? Görsel oluştururken karşılaştığımız zorluklar neler? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ve kredilastrate'in bu noktada bizlere sağladığı faydalar, bizler için ee, işimizi yaparkenki kolaylaştıran etmenleri nelerdir? Biraz da bundan bahsediyor olacak. Şimdi, teknik görselleştirme neden önemli? Teknik görselleştirme, ürün, servis ve parça bilgileri için gerekli bir öneme sahip. Evet, çünkü sonuçta siz e, bir ürünün montajı veya demontajı gerçekleşirken bunu e, karşı tarafa düzgün bir şekilde anlatabilmeniz adına e, buna bir posedür halinde sunabiliyor olmanız gerekiyor. Tabii görsel anlamda bunu sunarsanız, bu tabii karşı taraf için daha kolay anlaşılabilir bir hal alacaktır. Bu noktada teknik görselleştirme, özellikle e, kullanıcı için veya ürünü görüntülecek kişi için bu önem arz ediyor. Peki teknik görseler oluştururken karşılaştığımız zorluklar neler? E, manuel gösterim, yani özellikle biz bunu manuel olarak gerçekleştirdiğimizde yani iş sürecimiz mutlaka yavaşlama e, ile karşılaşacak. Çünkü e, biz bunu otomatikleştirmeyi sürece zamandan mutlaka bir kayıp geçireceğiz. Tabii e, sonuçta bunlar bir dönem dönem televizyona vuracaklar bu ürünler. Ve değiştik sonrasında güncellemesi de aynı şekilde zaman kaybı yaratacaktır. Peki e, bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli birine zengin ve doğru tridi d yani 3 portlu CAD içeriğini kullanmamız gerekiyor. Ve aynı şekilde buradaki en büyük sıkıntılardan biri de hani teknik görsel oluşturan kişinin kullanıcının CAD bilgisi olmayabilir. Bu gayet aslında beklenen bir durum. Peki Bizim bu noktada sunumuz çözüm olan kriyolastre nedir? Kriyolastre aslında bizim bu teknik görselleri bir ortam içerisinde figürler yardımıyla oluşturabildiğimiz bir alana içerir, bir yazılım çözümdür. Zemin üstte ket görselleri oluştur biz bu şekilde. Yani karşı taraf bir CAD gemisi gönderdiğinde siz bunu görsellerini doğru bir şekilde kriyolastre içerisinde içe aktarılan konu yapısıyla beraber gerçekleştirebilirsiniz bu noktada zaten e, bu yapısının da nasıl e, kontrollü bir şekilde içeri aktarılabildiğin halde e, bir giriş yapacağız ve aynı şekilde sonuçta siz burada ürünün bir prosedürünü gösterirken bunu e, patlatılmış görüntülerle ve e, akıllı bomba onları göstermeniz gerekir bu noktada da kreo e, sizlere daha hızlandırılmış bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmenizi veya bunu istedilerseniz manuel bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. E, semboller ve grafikler sonuçta e, ekranda da gördüğünüz üzere bir ürünün sökülmesi veya ürünün takılması gibi e, adımları bizim bir şekilde bunu gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Bunun için de mutlaka ki semboller ve notlara ihtiyacımız var. Yani grafiklerde bu noktada ihtiyacımız olacaktır. Bu noktada özelleştirilebilir ve genleştirilebilir, bir 3 sahip. Krill asset ve tabii görsel anlamda da render altyapısında eee standart sunlu bir takım görsel açıdan bizim dağınıklığı eee görsele cast edebileceğimiz render altyapıları da mevcut. Tabii kesit oluşturduğunuzda bu model üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Model üzerinde animasyonlar veya sequence yani adımlar tanımlayabiliyorsunuz. Bu adımlar eee tarafa bir video biçiminde gönderilebilir. ve Veya farklı formatlarda e, karşı tarafın inceleyebileceği şekilde görüntülenebilir. Ve tabii krivi lastik aslında özellikle Winch'i kullanan yani PLM servisini kullanan bu e, ürün yaşam döngüsü adı altında bahsettiğimiz bir ürünün e, fikir aşamasından e, doğuşuna ve piyasadan e, çekilme sürecine kadar ki bütün süreçlerini yönetebildiğiniz e, ...Vinci adı altındaki PLM, Product Life Circle Management e, yönetimini de en tekli bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu noktada aslında size çok daha e, faydalı bir e, araç olarak karşımıza geliyor Creary Illustrated. Ve tabii aynı resimde birden fazla format yayınlayabiliyorsunuz. İsterseniz 3D veya 2D ve 2D tarama şeklinde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi... E, Temel olarak aslında sizlere bir Creo Hani bizlere ne anlamda fayda sağladığına dair bir Sözel bir anlatımda bulundum. Bu noktada sizlere uygulama tabanında da nasıl bir şekilde uygulanabiliyor Bunu da görebiliyor olmak çok önemli. O yüzden Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Şimdi Illustrate Ara yüzünden de anlayacağımız üzere aslında Creo 6 kullanıcıları içinde tabanında arayüz bazında aynı bir sahip sahip. Ribbon ile karşımıza geliyor. Ve görselleri de bir nevi. Aslında kırı 6'daki arayüze benzer bir arayüzü paylaşıyor. Şimdi e, biz hala hazırda var olan bir e, pvz yani krivi datası e, buraya ekleyeceğiz. pvz uzantı formatı buraya ekleyeceğiz. E, peki bu biz pvz uzantı datamızı nereden alabiliyoruz? Krivi içerisinden e, save kayıt yaparken pvz olarak biz bunu kaydedebiliriz. Şimdi bu noktada import seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Import seçeneği içerisinde emmet bir link adı altında iki tane seçenek mevcut. Eğer biz burada linki seçersek bizim ana modelimize yani model, dışarıdan gelen modelimize linkli bir şekilde çalışma yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada linke tıkladığım andan itibaren benim eğer e, çalışma klasörü, özellikle ben burada e, pvz datamı görebiliyorum. pvz datamı üzerine iki kez sol tık yaptığında karşıma bir uyarı gelir. Der ki e, sürekli bunu güncelle veya gel bunu benim onayımdan sonra güncelle. Tabii ben burada onayımın olmasının daha doğru olabileceğini düşünürken okey demeyi tercih ediyorum. Şimdi import ettiğinde ilk etapta karşıma gelen bir yapı mevcut. Bu da bir structure yapısı söz konusu. Şimdi bu structure yapısı e, benim burada daha kontrol bir şekilde e-bomb e yani engineering bombdan gelen yapıyı daha kontrollü bir şekilde servis bonunu aktarabilme imkan sağlıyor. Ben burada illustration adı atayım. Sonuçta ben burada bir görsel oluşturacağım ve görselleri bir anamakçıda toplama benim için çok daha kolay yönetilebilir bir hal alacak. Bunu zaten kullanım esnasında çok daha net bir şekilde görüntüler diye olacağız. Peki ben bunu nasıl oluşturabilirim? Bakın illustration altında create child part var. Ben bunlara teker teker başlıkları girebilirim. Bu noktada isim olarak ilk başta engine yani motor adı altında bir e, alt başlık oluşturuyorum. Sonrasında tekrardan bir tane alt başlık oluşturuyorum. Bu i̇şte şekilde e, gearbox ismi veriyorum. Ve aynı şekilde. Bir tane alt başlık oluşturacağım ismine Pendel Altını. Üç tane ana başlık oluşturacağım. Peki ben bu başlıkların da ne oluculdu? Sorusunun cevabını şurada verelim. Bakın iBon'dan e gelen mesela ana montajı önce bir görüntüleyim. Görüntülediğimizde bakıyorum ki ben burada modelim burada karşıma geliyor. Ben bunu eğer engine içerisinde sürdüğüm andan itibaren artık bütün ana montaj Üst seviye montajım burada alt montajlarıyla ve parçalarıyla beraber karşıma geliyor oluyor. Ama şimdi sonuçta ben bunu tek bir e, bu matkap makinesini yani matkabı e, ben burada tek bir alan içerisinde toplamayacağım. Ben bunu üç ana, ana başlık haline böldüğüm için ben bunları mesela gearbox chuck adı altındaki bir alt montajı press truck dediğim andan itibaren burada matkap montajının altında gearbox chuck'ı göremiyorum. Çünkü ben artık gearbox'ı doğrudan bu alanın içerisine aldım. Yani aslında buradaki alandan doğrudan buraya sürüklemiş oldu. sistem. Siz bunu herhangi bir şekilde ek bir şey yapmazsınız. Ve aynı şekilde handle yani burada sonuç kısımlarını da ben buraya ekleyeceğim sıralı bir şekilde. İki tane montajı buraya ekledim, üç tane alt başlıkta ben bu ee, alt yapıları oluşturdum. Şimdi ben bunu oluşturduktan sonrasında eğer close editor isem Bakın burada karşıma pvz'nin altında default bir görünüş geliyor. Fakat burada Alternative Representations adı altında bir alanda geliyor. Peki bu görüntüler neye bağlı olarak geliyor diye soracak olursanız buradaki hikaye aslında kriyonu kendi içerisinde oluşturduğunuz yani basitleştirilmiş yani hafifleştirilmiş hafifletilmiş görünüşleri burada sizin karşınıza getirdi. Yani bu noktada tabii fikirleri oluşturmanızda daha kolaylaştırıya baktığınızda yani bu noktada ee pvz olan bir datanın kri, e, krio'dan yani pvz olarak alınmış bir datanın Illustrate ortamının içerisine aktarılması bize bu noktada fayda sağlayacaktır. E peki şunu söyleyeyim biz bu altyapıları neye göre görüyoruz? Bunları da şuna göre görüyoruz aslında e, Ben burada klasör yolunu gösterdim Bakın Windows C, Program Files, PTC, Krio 6, Common Files, Text, Pro, Product View yani Product View altındaki klasörün içerisinde export altravik ve al altında bir dosyamız var. Bunu eğer sağ tıklıkla edit with notepad veya herhangi bir notepad'le açarsak ben burada altta açtım. Ve burada output alter state'i 1 olarak değiştirdiğimizde bu 0 olarak değil 1 olarak değiştirdiğimizde biz PVZ'yi artık create illustrate içerisinde alternative representations yani ee, alternatif Afiyetlemiş görünüşleri de buraya getirerek çağırabileceğiz. Şimdi ben default'u referans alacağım burada. Create and close dediğim anlamı itibarıyla de otomatik olarak sistem buraya bu görünüşün bu figürü aktarıyor olacak. Şimdi bakın sol tarafta da engine, gearbox, handle şeklinde bütün şeyler, altyapılar görünür hale geliyor. Şimdi burada bana şunu söylüyor. No figure view has been set. Yani ben burada herhangi bir şekilde bir figür görüntüsü oluşturmadım. E peki bunları nereden görebiliyoruz? Figürsün içerisinde bakın e, Gallery View adı altında bir alanımız var. Burada aslında figür olarak göstermesi gerekir ama ilk etapta biz bunu tanımlamadığımız için bizim buraya da e, tanımlama yapmamız. Yani herhangi görse göremiyorsunuz şu an. Şimdi ben bunu şurada belirleyeceğim. O yüzden I do Şunu da söyleyeceğim. Ben eğer e, Creo Illustrate içerisinde e, mü oluşturmak istiyorsam Orientation bürümün içerisinde Home Segment'in içerisinde bulunan Orientation içerisinde standart olan Görünüşleri buradan getirebilirim. Customize'dan bunu kendimle Özelleştirebilirim. New Direct de Özelleştirebilirim. Bu da özel hale getirebilirim. Veya Creo'nuzda Siz hali hazırda oluşturduğunuz Bir e, görünüş varsa e, 3D1, 3D2, 3D5 vesaire, vesaire Bunları da PVZ datasıyla beraber Bakın altta oradan sizin bütün görünüşleriniz burada. Aslında kriyonun içerisinde bulunan bütün görmüşleri buraya pvz ile beraber bu bilgiyi taşıyabiliyoruz. Yani ben 3d 6 görüntüsünü buraya getirdim an kriyodan gelen görüntüyü getirmiş oluyorum aslında. Şimdi e, bu noktada aslında pvz datasının e, illustrated ortalığında getirilmesi de bu noktada bize fayda sağlayacaktır. Standart aslında bildiğimiz mouse kombinasyonlarını kullanıyoruz. Ee, mouse araçlarını kullanıyoruz. Yani shift, orta kreye basıp panlama gibi araçlar. Kreye de bildiğimiz araçlar. Bu araçları burada kullanarak ilgili pozisyona getirebiliyoruz. Şimdi burada benim özellikle yapmak istediğim bir yapı var. Ben burada bir e, kesit alma işlemi gerçekleştireceğim. Kesit alma işlemi gerçekleştirdikten sonrasında... E, ilgili göstermem gereken alanı da bir balon mantığı göstereceğim burada ve burada bir açıklama bilgisi ekleyeceğim. Aslında ben buraya bir, e, buradaki bir prosedürü buraya aslayacağım. Peki e, şöyle söylerim. Mesela eğer ben burada görüntü altyapısına yani render altyapısını değiştirmek istiyorsam nerelerden faydalanabilirim? alabilirim? Bu noktada faydalı olabileceğim alan figürün içerisinde Bunlar render moddur. Burada farklı görünüşler yani farklı görüntüler daha doğrusu getirebiliyorum. Farklı görüntülere getirebilmem burada mümkün. Tabii ben burada shaded kısmında daha böyle asla göze hoş bir gelecek bir görselle bunu yapacağım sürdür. Bu tamamen kullanıcıya bağlı. Nasıl bir alt tiple çalışmak, nasıl bir görüntü alt çalışmak istiyorsa buna göre tanımlayabilir. Şimdi bu noktada görüntüyü görüntü değiştirmiyorum ama ben burada bir kesti alma işlemini gerçekleştireceğim. Bu alma işlemini section gerçekleştirebiliyorum. İçerisinde bulunan e, kesti anlayışı temin View section dediğim andan itibaren otomatik olarak alma anlayışını yapıyor. Process section içerisinde bulunan X, Y, Z ki zaten sol altta da e, hafif bir e, basitleştirilmiş bir görünüşünü görebiliyorsunuz. Korunan sistemine göre X, Y, Z şeklinde bu kesitleri anlayışı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi planar seçiliyken eğer ben Show Boundary'si seçersem burada nereden kestiğimi bir sınır hattı bir biçimde gösterebiliyor. Ve ben bunun kenarlarına tıkladığımda bakın karşımda oradan bir oklar çıkıyor. Ben bu okları kullanarak ne kadar alanda kesti alacağımı söyleyebilirim. Yani ne kadar bir yerde kesti almam gerektiğini bu sınır nerede olması gerektiğini belirleyebilirim. Okları ileri geri çektiğimde bakın burada eksi ve artı biçimde... Ee, bu işlerini gerçekleştirebilir gerekirse kendim de e, bu oktan çekerken, burada edilmesi gereken nokta oktan çekiyor olmam, oktan çekerken e, klavyemle ilgili değeri girebiliyor olduğunu görüyorum. Yani ben burada klavye altyapısında da bu kesin e, bölgesini belirleyebiliyorum. Ve bu noktada Showboundaries'i kapatıyorum, Ekranları boş bir alana tıklıyorum. Yani artık ben burada kesiti alma işlemini tamamlamış oldum. Şimdi bunu yaptıktan sonra oktanıma tıklıyorum. Tekrardan bulunduğum alana geliyorum. Şimdi özellikle benim burada yapmayı istediğim şeylerden birim bu dişlilerin bulunduğu noktaya bir bilgi notu eklemek olacak. Yani ben özellikle bu dişlilerin bulunduğu yerde bir bilgi eklemek istiyorum ki karşı taraf en azından burada bir dişli olduğunu ve bu dişlerin dönen bir dişli olabildiğine görsün. Bunu yapabilmek için de tabii insetlerden yararlanıyorum. Standart olan insetlerimiz var. Bu insetler tabii cennenebiliyor. Şimdi ben inset B'yi seçtik anlar ettim. bulunduğu yerden sol klayı basılı tutup türklemek mantığıyla bir yere bıraktığımda doğrudan bu yapıyı bir daire içerisinde karşıma getiriyorum. Şimdi bunu tabii ki daha uzakta bir yere taşıyacağım. Birazcık kütürtebilirim. Yani çok böyle büyük olmasına gerek yok. En azından gözümü anlayabileceği şekilde bunu oluşturuyorum. Ama şimdi bakın yani şu alttaki dişlerinin bulunduğu yerde çok detaylı bir şekilde bunu göremiyorum. Bunu yapabilmek için tabii şimdi oluşturduğum inset'in bu detaylı görünüşün bulunduğu alanda sol yapıyor yapıyorum ama bakıyorum ki burayı da seçtirmiyorlar. Ama inseti seçtimlere yukarıda ribbon'da bir menü açılıyor. Inset'e tıkladığım andan itibaren ben bakıyorum ki lock focus burada pasif. Aktif hale getirirsem artık bunu da dilediğim gibi düzenleyebilir hale getirmiş oluyorum. Yani bu alanı kendi dilediğim şekilde yönetebiliyor. Tabii aynı şekilde buranın da kendi ay render modları var. Render modlarını modelden bağımsız bir şekilde yönetebiliyoruz. yönetebiliyor. ben burada şey dediğimi tercih edeceğim. Dilersem buradaki tictin yani kalınlık birazcık düşürmüş olacağım. Hani tam böyle aslında ee, görsel için gözümü yormayacak bir görüntü olacak. Tabii biz bu alanın içerisinde kendimiz istediğimiz ve bu inset yapısında özelleştirebiliyoruz. Yani istersek ben burada dikdörtgen veya kare veya hexagon şeklinde bunu değiştirebilirim. Yani farklı altyapıları burada düzenleyebiliyoruz. Özelleştirebiliyoruz. tam yani bu notu ekledikten sonrasında, yani ben bu görüntüyü buraya ekledikten sonrasında, ben buraya bir tane not ekleyeceğim. Şimdi bu notumla oradan insetsin sağında bulunan Callouts'a, gerçekleştirebiliyorum. Nota tıkladığım andan itibaren altında bulunan bir alana sol tık yapıyorum ve diyor ki ben double click to edit text orayı düzenle diyor. Tamam. Ben şöyle soruyorum. Mesela diyorum ki rotating gears yani dönen bir dişliler var diyorum. Altında note düşüyorum. Diyorum ki use caution. Dikkatli olun. Ben buradaki label'ı İstersen fontu miktarını küçültebilirim. İstersen şekli de düzenleyebilirim. Yani burada istediğim gibi düzenleyebiliyorum. Kol alt diye bahsettim. Notu buraya getirdim ana itibarı düzenlemesinde yapabiliyorum. Ve o okay, kez andan itibaren de ben ee, bu notu buraya geldiğini görüyorum. İstersem dilediğim gibi bunu çekiştirebiliyorum. Ve yaptığım bütün işlemler benim figure content adı altında belirtilen bir alanında adım adım görüntüleyebiliyor ve düzenlemeyi de sağa edit properties aracıyla düzenlemeye gidebiliyor yani illa ekran üzerinden seç sağlık klik properties yapmanıza kadar ee, doğrudan figür kontratının içerisinde bu adımları da şimdi ben bu yaptıktan sonra bakın hala figür virü içerisinde bu görüntünün gelmediğini görüyorum yani bir figür olarak düşemeyeceğini görüyorum bunu yapabilmek için de tabi bunun içerisinde bulunan figure yüz use current view dersem doğrudan bu görüntü buraya aktarılmış olur. Ve ben mutatı bir bir isim verirsem sonuçta kart tarafında anlayabilmesi bu noktada kolay olacaktır. Sağ kılık indirdikten sonrasında inset altta section Atre, View adı altında isim geliyor. Bakın, direkt oradan artık buraya ismi düşüş buldu. Yani ben bu pencerenin aslında bu figürün bir ismi olduğunu burada belirtebiliyorum. Şimdi, burada bu figürü oluşturduktan sonra, bunun gibi tabii birden fazla figür daha oluşturacağız. Hani e, burada figürlerin içerisinde olabilecek farklı yapıları da görüntüleyeceğiz. Şimdi yeni figür oluşturmak istiyorsan, sağ kırık figürsün içerisinde bulunan, Aa, sağ kırık ne, ne figür dersem buradan istediğim figürü ekleyemiyorum. Yine default olacağını söylüyorum. Yine bu görüntüyü sonra oluşturacağım. Orientation'ı yine 3'te 2 olacak şekilde ayarlıyorum. Sonrasında burada özellikle görünmesini istemedim e, parçalar varsa buradan Gerekirse gizleyebilirim. Ama özellikle burada işi kolaylaştırması adına bunu üç başlık altında almıştım hatırlıyorsanız. Eğer görünmesini istemiyorsam ben mesela özellikle burada hangisi görünmesini istiyorum? Diyorum ki gearbox gözüksün, motor gözükmesin, yani dişli kutusu gözüksün, tutma alanın bulunduğu yer gözükmesin bu makinede ve aynı şekilde motorun bulunduğu alan gözükmesin. Sadece dişli kutusunun, matkabı ve kafalarının bulunduğu alan gözüksün istiyorum. Bakın burada çok rahat bir şekilde aslında ana başlıkları e, gizleyerek hızlı bir şekilde burada karşıma getirmiş bunu. Şimdi ben burada özellikle bir figürde patlatılmış görünüşü bir figürü Alt yapısı oluşturacağım. Bunu yapabilmek için tabi form sekmesinde bundan transform aracından yararlanacağım. Transforma tıkladığım andan itibaren öncelikle matkabını seçiyorum. Matkabını seçtiğim andan itibaren ok yardımıyla ben bu ölçüye girebiliyorum. Veya eğer kribilastir etsinizde kademeli ölçüsü belliyse CTRL'ye basılı tutarak kademeli bir şekilde mesela ben de onlar onlar Siz bunu tabii kendinize göre ayarlar içerisinde özelleştirebilirsiniz. CTRL'e beraber kademeli bir şekilde bunu hareket ettirebilirsiniz. Ve istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Bakıyorum. Eğer ben bunu doğru yerde bıraktığımı eminsem herhangi bir şekilde çalışma yapmıyorum. Ama doğru bir yerde bırakma, bıraktığına emin değilsem istersen restore location içerisinden ya restore set diyen yani seçiliyi geriye al veya hepsini geriye al seçeneklerini burada kullanabilirim. Ama ben şimdi optan çekiştirerek tabi 350 değerine giriyorum ki kesin olsun. Enter diyorum. Ben bu görüntüleri patlatacağım. Kafasını seçiyorum. Optan çekiyorum. ölçüsünü giriyorum. Aslında adımlarımız çok hızlı bir şekilde böyle ilerleyebiliyor. Başlıkları teker teker matkabın başlıklarını burada seçebiliyor. Buradaki dişli kutusun ön tarafına çıkartıyorum. Ölçüye giriyorum. Sonrasında geliyorum Cibatılarımı teker teker seçiyorum. Ve bunların da ölçüsünü 225 olacağını söylüyorum. Sırayla ben aslında artık atlattım. Görüntüyü de kendime uygun bir yere çekiyorum tabii. Bu görüntü oluşturup tabi benim bunu bir şekilde aslında neyin nereye yerleşebileceğine dair bir görsel oluşturursam burada benim için faydalı olacaktır. Noktaları Explode Lines İçerisinde. Ee, dilersen teker teker seçebilirim. Ama eğer ben bunu toplu bir şekilde bunu yapacaksam, sol klaya basılı tutarak soldan sağa bütün hepsini seçtirip sonrasında export layers dediğim anlara itiyorum. Bakın doğrudan bütün hepsini buraya atar. Yani ben eğer te, yani teker teker seçmek yerine bütün hepsini tek, seçip bu şekilde gerçekleştirebiliyorum. Yani bu da işin aslında biraz ee, kolay bir yönü. Sağ kırık yapıp elips Properties dediğim anların itibarinde bakın burada adımları net bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Şimdi ben burada tabii bir düzenleme yapacağım, çizgi yoğunluğunu düşüreceğim bu noktaya Sonra diyorum ki stahl içerisinden nokta nokta olsun ve halo etkisi de burada olmasın. O keltikliğim anların itibarında bakıyorum çizgi çizgi geliyor dışındaki beyaz halo etkisi buradan kaldırıyorum ve burada patlatılmış görünüşün aslında görsel tabanda oluşturmuş oldum. Şimdi bu noktaları ee, tabii benim bunu üründe balonlarla gösterebiliyor olmam, ürünün e, hangi numaraya ait olduğunu, yani kullanıcı karşı tarafı anlayabileceği şekilde bunu tanınabilmemiz de mümkün. Hani, zaten bizim buradaki amacımız karşı tarafın e, ürünün nasıl montajlanacağını veya yani, e, söküleceğini kolay bir şekilde anlayabilmesi, yani bu servis prosedürlerine e, kolay anlaşılabilmesi ise burada balonlarla yararlanabiliyoruz tabii ki. E, bu noktada biz balonlardan yararlanabilmek için item liste gelip burada otomatik seçeneği içerisinde otomatik bir şekilde bunu yönetebiliyoruz yönetebildiğimizi görebiliyoruz. Otomatik içerisinde bulunan bakın callout içerisinde burada seçenekler de var. User Defined var item number var. Item number çarpı yani e, ürünün, numarası çarpı Quantity yani adet bilgisini burada net bir şekilde durutlayabiliyor. Tıklarım andan itilen, bakın. Hızlı bir şekilde buraya otomatik bir şekilde yerleştirmiş durumda. Ve Aynı şekilde tuşuna bakıyorum. Item list kısmını altta bulunan alanda benim ana montajımdaki bütün ürünlerin Quantity yani adetim ve eee burada net bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Ama yani burada aslında pozlamasına burada görüntüleyebiliyorum. Bu anlamda eee ürünlerin hangi şeye ait olduğunu buradan inceleyebilirim. Şimdi burada tabii bakın balonlar çok üst üste binmişler. Balonlar çok üst üste bin binlikten sonrasında ben bu balonları bir şekilde düzenleyebiliyor olmam gerekiyor. Şu balonları biraz yukarı çekiyorum. Ama tabi bakın burada da şimdi baktığımda şunu görüyorum yani çok böyle karmaşık oldu ben bunları nasıl düzenleyeceğim bunları şu şekilde düzenleyebilirim ee, mesela şu üçünü seçtim Callout adı altında bir, bir alan var align dediğim andan itibaren bunu alt bölümde hizalamış oluyor veya bu üç tane seçtim align top dediğim andan itibaren yukarıda hizalamış olur veya aynı şekilde bu üçünü de align dediğim andan itibaren Bunları hizalmış oldu. Yani aslında görsel açıdan daha kolay anlayabileceğim bir görüntü ortaya çıktı. Peki ben burada şimdi 43, 42 vesaire e, karşıma geliyor ama şöyle bir hikaye var. E, ben bunu yani bu numaralarla diyormak istiyorum. Yani kendime özel bir numara oluşturamaz mı? Item list içerisinde bulunan bu üçünü istersen numbering bölümü içerisinde renumbering class diyerek de başlayacağım. Sayıyı burada belirtebilirim. İstersen 1 başlayabilirim. Eğer ben numbering içerisinde edit numbering, sim içerisinde bulunan 1, 2, 3 yerine abc'yi seçersem, istersen buna göre de düzenleyebilirim. Yani ben şu an tabi bunu 1, 2, 3 şeklinde başlatacağını söyleyeceğim. Bir number call dediğim anı hatırlayın. O kez tıklarsam teker teker seçtiğim andan itibaren sıralı bir şekilde buraya bunları yerleştirilmiş bulunuyor. Ve aynı şekilde numbering bölümü içerisinde ben bunu eğer ya başa sarmak istiyorsam preset item numbers diyerek de başa sarabilirim. Tamamen yani burada özelleştirme alt yapısı bana kalmış. Şimdi bunu oluşturduktan sonrasında ben bunu tabii artık figür olarak kaydedeceğim. Hani görse açıdan benim istediğim bir figür. O yüzden benim bunu kaydedebilmem adına ona geliyorum. bir içerisinden yüz current, view seçeneğine belirtiyorum. Ve buraya artık figürün ismini, figür 1 olacak şekilde bu görüntüyü getiriyor. Ben bunun ismini de tabii vereyim. Hani sonuçta isimli olması daha düzenli bir altyapı içerir. O yüzden bu notlara bu şekilde ilerlemesi önemli. Şimdi ben bu ismi, e, şu isim veriyorum. Gearbox Export. Patlatılmış. Dişli kutusu şeklinde bir isim veriyorum. Okey dediğim andan itibaren artık bu isimle karşıma geliyor. Bir tane daha örnek oluşturacağım. E, Burada özellikle klinik, e, ilastet içerisinde bununla faydalanabileceğimiz e, parça kütüphanesiyle e, Görselimizi nasıl oluşturabiliriz sorusunun aslında burada cevabını veriyor olacak. Şimdi yeni bir tane fikir oluşturuyorum. Yine default seçeneğini burada belirtiyorum. Default'u seçtikten sonrasında ben algregator diyorum. Orientation içerisinde 3D Altre 2 seçeneğini belirtiyorum. Bakın, görüntüyü görüntü ismini getirdim. Şimdi burada özellikle istemedim. Görünümler var ise bunları buradan çıkartabilirim. Mesela ben burada Gearbox bulunsun istiyorum. Engine kalksın istiyorum. Aynı şekilde Handle burada bulunsun istiyorsam şayet bunları istediğim şekilde özelleştirebiliyorum. Yani bu ikisi mutlaka burada bulunacaktır. Peki, şimdi burada sökme amacından yönelik bir figür oluşturmak için sembolleri kullanacağımı söylüyorum. Bakın burada Tools adı altında bir tane bir takım araçlarımız var. Şimdi burada Allen key'ni Allen atra kullanacağım. Allen seçtiğim andan itibaren herhangi bir bulunduğum alana bunu yerleştirmiş olacak. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bunu burada montajlayabilmemiz adına şunu yapabilmemiz gerekiyor. Tools bölümü içerisinde assembly'yi seçebiliyor olmamız gerekiyor. Ben burada eğer vas yaşarsam bu parçayı normal standart criyo da montajlar gibi monte edebilirim. Biraz daha basit bir arayüzle bunu yapalım tabii ki. Criyo arayüzle birebir aynı şekilde olmayacaktır bu. Bu noktaları tabii eee görünüşünü biraz daha kolay anlaşılabilirmesi adına biraz yakınlaştırmalar yapacağım ve seçiliyken bakın selected parts, one part şeklinde karşıma geliyor. Origin koordinat sistemi burada belirlemem gerekiyor. Origin Koordinat Sistemi içerisinde Select From Graphics Array'ı seçiyorum. Ve ilgili yüzeyim seçiyorum. Okey diyorum. Sonra Destination yani bu Aluminat'ın yerleşeceği yeri belirlemem gerekiyor. Bu noktada şurada bir tane civatam var. Bu cıvatanın üzerine yerleştireceğim bunu. Destination Koordinat Sistemi içerisinde Select From Graphics Array'ı seçiyorum. Bu noktada geliyorum. Cıvatanın içerisinde bulunan İç yüzeyini seçeceğim. Şöyle bir çevirmeye çalışıyorum. Hatta şurada e, Spin Center'ımı da aktif hale getireyim ki çok daha kolay bir şekilde çevireyim. Ilgili yüzeyini seçiyorum ve Apply dediğim anı lütfen doğrudan Allen anahtarı buraya yerleşmiş oluyor. Ve az önceki görülüşme geri dönmek için tekrardan 3D Altra 2 görünüşünü buraya getiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra anahtarın buraya yerleştiğini görüyorum artık. Tamam bu böyle duruyor ama şimdi ben bunu bu şekilde göstermek istemiyorum. Hani bunu en azından ee, bir belli beltezin bir açıda durması çok daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Dronlara transformdan yararlanabilirim. Ama transformu e, kullanırken eğer e, ilgili parçayı seçip döndürmeye kalkarsam çok doğru bir yaklaşım olmayacak. Direkt parçayı döneceğim. Bizim burada referans alabileceğimiz bir alanımız olması gerekiyor. Cetin ile bir geri alıyorum. Bu nokta diyorum ki transform içerisinde select koordinatimi yar yani benim belirleyeceğim bir referans koordinatimi olsun. Bunu da civata olsun diyor ki civata'ya göre bu dönsün. E, Okey dediğim andan itibaren ben döndürmeye kalkarsam bakın cıvataya göre döndürmeye başlıyor. Ve yine ctrl yardımıyla kademeli bunu hareket edebilirim veya elle de girebilirim. Ondan ben şu an kademeli bir şekilde hareket edeceğim. söylüyorum. ctrl ile 120 derecede bırakıyorum. Sonrasında Sol kayıklı etrafta bırakıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yani montajlama yaparken mutlaka okey demeniz gerekiyor. Aksak dedi. Burada penceremiz açık kalacak. Mutlaka bu okey'e okay tıklamaya özen gösteriyoruz. Şimdi bu noktada şundan da bahsedelim. Ben burada eğer belirli bir alanda olan açısını göstermek istiyorsam soluz içerisinde bulunan Engeli seçebilirim. Aslında bildiğimiz bildiğimiz bir arayüz benzeri bir arayüz karşımıza geliyor. Pencerenin içerisinde öncelikle referansımı belirlem gerekiyor. Ilgili kenarımı seçiyorum, Ctrl e basılı tutup ikinci referansını belirtiyorum ve ilk referansımı az önce başka bir yere seçtim. Bu referanslar verildikten sonrasında okey isem artık bu açıyı burada karşıma getirmiş oluyor. Şimdi, bu açıyı burada görüyorum ama ben bunu hareket ettirdiğinde bu ölçü değişecek mi? Bunu görmek istiyorum. Tekrardan Transform'a geliyorum. Allen seçiyorum. Ama bunu yaparken unutmuyorum Home içerisinde bu Transform'ı e, Save Koordinatist'in diyerek Civatayı seçiyorum. Burada civataya mutlaka bir etmem gerekiyor. O kattıklarım andan itibaren ben bunu hareket ettirdiğinde bakıyorum. Bakın doğrudan ölçüye beraber değişkenini göstermiş oldum. Ben el 1.64'te bırakıyorum. Göz kararı bir değerde bulunsun. Maksat sadece buradaki ölçüyü görebilmek. Ama buradaki ana mantık bu, bu montajladığım parçanın ee, ölçüyle bir, bir ilişkili bir şekilde hareket edip, edemediğini görmemdi ki zaten de, e, edebildiğini gördüm. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Eğer biz burada yeni bir açıklama vereceksek mesela bunun sonuçta sökülmesi için sola doğru bir görsel oluşturmamız gerekiyor. Bunu gösterebilmek için de sembollerden yararlanabiliriz. Burada halihazırda bakın Arrow adı altında bir okumuz var. Herhangi bir yere tıkladığımda ben bu oku buraya yerleştirebiliyorum. Ama istenin pozisyonunda değil tabii ki. Tekrardan transform aracıyla bu düzenlemeleri yapıyorum. Öncelikle ölçülüğünü beliriyorum. Sonrasında... ...sola doğru bunu söküleceğini... göstermek amacıyla bir görsel oluşturuyorum. Tabi bunu istersen biraz daha... ...anlaşılabilmesi için çok dip dibe sokmaya gerek yok. Biraz daha anlaşılır bir bir noktada olması önemli bir noktada. Görselme unsurttan sonra bir de üzerine not eklersen çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve burada note with leader diyerek sürükle bırak mantığıyla buraya not ekliyorum. Diyorum ki ee, burada ekleyeceğim note şu oluyor. Remove both. Counter clockwise. Yani ben diyorum ki cıvataları çıkaracağız diyoruz saat yönünün tersinde. Ok diyorum. Notumu buraya ekledim. Artık görselim de benim istediğim şekilde oluşmuş oldu. Şimdi son olarak da bu görsele oluşturduktan sonrasında tekrardan göz körüntü veriyorum. Ve ismini burada şu isimle veriyorum. Diyorum ki disassemble. ...ismi verdikten sonra adım bir şekilde gördüğümü izleyebiliyor. Şimdi son olarak da Sekons yani bir dizi oluşturacağım. Bir Aslında yaptığım işlemlerin yani tırpıdaki görseller için ayrı ayrı oluşturmak gerekiyor ama... ...ben yine Gearbox, Export içerisinde oluşturduğum örnekten yola çıkarak bir animasyon dizisi oluşturacağım. Ve özellikle burada size animasyon nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Şimdi, öncelikle yeni bir tane figür oluşturuyoruz. Yine default diyorum. 3'te 2 olacağını söylüyorum. A4 later diyorum. Bunu yaptıktan sonra hatta şöyle bir şey yapabilirim. Ee, bu, bununla ilgili parçaları gizledikten sonra bu figürü artık kaydedebilirim. Aspomaki diyorum, diyorum ki e, handle bizde ...Engine'i gizledi, sadece geri baksı kalsın. Buradaki yapıyı bir animasyon halinde oluşturmak için bu figürü önce bir kaydediyorum. Figürs'e gidiyorum. Artık bu figürü kaydettim. Gerekirse sonrasında düzenlemeye gidebilirim. O tamamen bana kalmış. Bu figürü bu şekilde kaydettikten sonrasında... Section, ...Animation bölümünün içerisinde bulunan... ...Bakın, Sequence ve Animation adı altında bir iki alanımız var. Sequence içerisinde dizi, animation içerisinde bir adım altına oluşuyorsunuz. Ama temelinde aslında alt, alt yapısı benzerdir. Şimdi ben bir dizi oluşturacağım. Adım adım, adım bu işlemi gerçekleştireceğimi söylüyorum. Şimdi adım adım burada tanımlayacağız. Öncelikle benim bu içeriği kaydedilmen için bakın üstte bulunan record content ve record kameralardan yararlanmam gerekiyor. İlk etapta Record kameradan burada yer, yerleştireceğiz ama record kamerayı önce bir aktif etmiyorum, record kamera ee, bir pasif kalsın. Şimdi record kamerayı yakınlaştıktan sonra, yani işlemi almam için Yakınlaştıktan sonra record kameraya tıklıyorum, sonrasında ilgili adımla uzaklaşıyorum ve bakın burada doğrudan buraya eklemiş ol. Şimdi record kamerayı kapattıktan sonra record Content'i seçiyorum, artık burada yapacağım. Patlatma işlemlerinde burada görüntüleyeceğim Mesela burada standart bit adı altında bir matkabım var. Matkap parçasının üzerine soğuklık yaptığım andan itibaren ben buraya ilgili efektleri ekleyebiliyorum. Şimdi ben bu öncelikle diyorum ki bu bir yansın diyorum. Hem bir şekilde yansın diyorum. Okey diyorum. Sonrasında bu Efektin içerisinde bir de unskript yani sökülme efekti ekleyeceğini söylüyorum. Diyorum ki, öncelikle burada parçamı seçtikten sonra ilgili ayarların yapılması gerekiyor. Artı Z yönünde yapacağını söylüyorum. Global'den yani stand koordinat korn, e, sisteminden alacağını söylüyorum. Counter clockwise yani söküleceğini söylüyorum. Üç kere döneceğini söylüyorum. Ve totalde 350 mm kadar onun hareket edeceğini söylüyorum. O okay, çıktığım andan itibaren bakın buraya eklenmiş oldu. Ama bakın burada üst üste biniyor burada. Şimdi burada şöyle bir durum var bir de. Bunu da ek olarak göstereceğim birazdan. Ben bunu başlattığım andan itibaren bakın adım adım gidiyor. Ben bunu aslında ikisini bir hale getirebilir miyim? Evet bunu ikisini bir hale getirebilirim. Bunu yapabilmek için bakın step'i açtım andan itibaren şimdi adımları ilgili noktalara kaydırırsam artık ben Bakın önce bir uzaklaşıyor. Sonrasında sökme işlemi gerçekleştiriyor. Yani aslında adımları beraber yapmış oluyor. Yani hem aslında kamerayı hareket ettiriyor. Hem de aynı şekilde içeriğini düzenlemiş oluyor. Bir daha kontrol ediyorum. Bakıyorum önce bir yanıyor. Sonra geliyor. Sökme işlemi gerçekleştiriyor. Yani bunun da tabii step'in ismini vereceğim. Burada step'in ismini verdiğinizde buradaki e, sequence'a yansıyor olacak. Diyorum ki disk assemble, ee, standart bit sonrasında yeni bir step oluşturacağımı söylüyor diyorum ki gel bu kafayı şuradaki kafayı burada çıkar adım adım bunların hepsini yapacağım aslında ee, buradaki amaç bu steplerin teker teker nasıl işlediğini görmek olacak o yüzden bu noktada ee, dizinin Clear çalışma mantığı bizler için önemli. Record content dediğim ondan itibaren ben eğer tekrardan flash der isem önce bir yancını söylüyorum. Sonrasında diyorum ki transform e, transformla kendim bunlar olarak şey yapabilirim veya efekte unscrew diyerek buradan kendim Ayarlarımı yaptıktan sonra kendisinin sökülmesini sağlayabilirim. Görsel açıdan daha başarılı olacağını görebiliyorum. Ve mesafesini de aynı şekilde ben az önce aldığımda kanatını göz önünde bulundurarak ölçüsüne giriyorum. 251'im olacağını söylüyorum. Sonrasında bir preview diyorum ki ben azından görüntüleyim. Counter-Clive-Wise olduğunu söyledim. Okey dedim. Ve son olarak da diyorum ki gel burada bir de üstüne Pulse Effect'i. Yani boşluk alan tıkladığım ondan itibarı, önce bir yanıyor. Sökülüyor ve sonra aynı şekilde yukarı aşağı doğru e, genişleme ve daralma hareketi yapıyor. Şimdi son olarak burada cıvatalar ve ön parçayı sökmeyeceğim. Sadece şu kafayı sökeceğim ve bu işlemi tamamlamış olacağım. İsmini burada veriyorum. Diyorum ki bakıyorum parçanın ismi neydi? Az önce Chuck Cover PRT'ydi. İsmini burada mesela burada kalır diyorum. Ve son olarak da tane daha step söylüyorum. Ve geliyorum. parçayı seçiyorum. Öncelikle bir yanacağını söylüyorum. Tembe olacağını söylüyorum. Sonrasında unscreder yapacağını söylüyorum. artize z yerinde koordinat bağ olarak üç kere döneceğini söylüyorum. Ve mesafe olarak da burada 125 olacağını söylüyorum. Hatta ben buradaki mesafeyi 75 olarak belirtebilirim. Bir bakıyorum en azından görse bir absürtük gözüküyor Hayır herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Okey dedikten sonrasında son olarak da efekt olarak tekrardan hatta shape efekte diyorum, saldıracağını söylüyorum. Ve adımları burada çok net bir şekilde görüntüleyebilirim. Ve son ismini verdiğim andan itibaren de ben this example çak ismi veriyorum. Ve bu adımları artık bitirmiş oluyor. Peki biz bunları nerede görüntüleyebiliriz? Bunları preview sequence içerisinde bulunan play all dediğimizde bakın teker teker bu adımları benim karşımda yetişiyor oluyor. Yani ben bu dizini bu şekilde tanımlayabilirim. Close preview andan itibaren istersen ben bu işlemi export edip dışarıda herhangi bir yere onu tanımlayabilirim. Eğer ben burada ihtiyacım olarak bir klasör varsa direkt buraya tanımlayabilirim. Şimdi browse diyeceğim. Buraya kaydetsin diyeceğim. All steps as no mobile yani tek, bir, e, video olarak da kaydedebilirim veya birden fazla video olarak da kaydedebilirim veya bu step'i Sadece kaybedebilirim. tamamen bana kalmış. Yani burada aslında videonla ilgili ayarları yapabiliyorum. Okey dediğim andan itibaren artık arka planda bu adımları işlemeye başlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında arka planda bu videoyu açacak. Eğer son olarak seçtiysek bu videoyu açacak. Figürün burada karşımıza geldiğini görüyorum. Hatta biz kendimiz açalım daha rahat ol. Bakın adımlar, ortak yerdeker ana başlıklarla karşımıza geliyorlar. Şimdi ben biraz daha dışarıdan uzunluğa yaptım tabi ama bu tamamen sizin seçinize göre daha istenilen şekilde ayarlanabilir. Dilerseniz bunu tabi. Save derseniz Creon e, formatı olan C3DE formatında kaydedebilirsiniz. Veya Save Figures şeklinde e, bir JPEG gibi image file olarak kaydedebilirsiniz. Veya publish pvz olarak karşı tarafa da, yani eğer Creon View e görüntülemek istiyorsa da pvz olarak da kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sizin sorularınız varsa sorularınızı alayım. E, Sunumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. O zaman katılımınız için teşekkür ederim. Bu videoyu biz Creo.tr sayfasında paylaşacağız. Bu videoyu Creo.tr sayfamızda görüntüleyebilirsiniz. Eğer abone değilseniz, abone olmanızda fayda var. Hani özellikle bizim bu eğitim webinarlarımız bu sayfa üzerinden yayınlanıyor. Bu noktada faydalı bir sayfadır. Bu noktada özellikle Creo.tr'yi takip ettiğinizde fayda var. Eğitim webinarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.